Şu bu yükselen başarı modelinde hı hı. E, ne gibi fonksiyon icra ediyor? Evet. Yani oradaki öğrenci koçu şöyle düşünün: e, ebeveyn, çocuk, okul hı. ve koç. Koç bu bütün bu sistemi aslında e, etkin bir şekilde çocuğun hayrına bir yolculuk yapmak şeklinde düzenleyen kişi. Tabii. Yani oradaki hani e, koçluk zaten biliyorsunuz işte sporlardan da önce öyle başlamıştı ya. Evet. Sporda antrenörler falan. Evet, Siz orada çocuğun buradaki hedefimiz çocuğun başarısı. Başarı. Çocuğun başarısı aileyle olan peki aileye bakan tarafıyla aileyle de iletişim. O zaman da aile koçluğu veya iletişim koştuğu devreye öyle. giriyor. Orada çocuğun başarısının önündeki engel neyse, aileyle olan iletişimse, ailenin çocuğa olan yaklaşımıysa önce bir orayı hallediyoruz. Sonra e, sadece dersler de değil, biz çocuk çocuğu bütünsel, başarıyı bütünsel görüyoruz. Evet. Başarı sadece dersle alakalı ya da işte o dönemlerde ne bileyim bazen dikkati yoğunlaştıran bir ilaç alarak... Başarıyı elde etmenin biz gerçek başarı olmadığını düşünüyoruz. Evet, Kişi hem başarılı olmalı hem mutlu ve uyumlu olmalı. Aynı zamanda da hayat amacını aslında. Yani o mutlu olmadı. ve başarılı gibi. Mutlu ve başarılı. Hayat amacını gerçekleştiren. Ben ne yapıyorum, neden yapıyorum, kim için yapıyorum gibi e, oradaki e, sistemi kurmaya çalışıyoruz. Aslında bu bir sistem. Evet o zaman ben seyircilerimize döneyim bir anons yapalım. Yani evli, mutlu ve başarılı olmak istiyorsanız ve çocuğunuz da işte ebeveynli, mutlu ve başarılı olmak istiyorsa hiçbir sorun olmasını beklemeyin. Mutlaka My Life öğrenci koştuğu ve aile koştuğu merkezine başvur.